Herkese merhabalar. Ofiste Diyalog serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz turizm sektörü ve yanımda Ecem var. Ecem hoş geldin. Merhaba, hoş buldum Yiğit. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim, teşekkürler. Teşekkür ederim. Hızlıca başlayalım isterim tabii. ama öncelikle kendini tanıtır mısın? Hı hı, tabii ki. İsmim Ecem Lardı. Diğer yazılım bünyesinde ERP proje uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün de burada senin turizm sektörüyle alakalı sorularını cevaplayacağız. O zaman ilk soruyla başlayalım. Tabii. Genel olarak turizm sektörünün tanımını yapıp alt kollarını ayırabilir misin? Tabii ki turizm sektörü aslında zaman veya mevsim kısıtlaması olmadan birçok farklı ihtiyacı ağırlıklı olarak ulaşım ve konaklama hizmetlerini barındıran, faaliyetlerini barındıran bir sektör diyebiliriz. Burada bu ihtiyaçlar birçok farklı nedenlerden olabilir demiştik. Bunlar eğitim olabilir, gezip görme olabilir, kültürel olabilir. Ve sadece burada aslında konaklama ve yeme içme yok, eğlence var, eğitim var, sağlık var. Burada da birçok yine farklı alanlar olabilir. Tüm bunları içerisinde barındırıyor. Turizmin aslında alt kollarını ayırmaktan ziyade turizmin alt sektörleri vardır diyebiliriz. Bu alt sektörlerden ilki ulaşımdır. Büyük bir alan kaplar turizm içerisinde alt sektörler içerisinde. Hava, Karadeniz fark etmeksizin bu faaliyetlerin yürütüldüğü bir e, sektördür diyebiliriz. Diğer bir büyük alt sektörümüz ise pansiyon dediğimiz aslında konaklama olan sektördür. Konaklama sektöründe ise oteller bunun içerisine gelebilir. Otel işletmeleri, kampingler bile bunun içerisine girebilir. Tatil köyleri bile bunun içerisine girebilir. Hı. Üçüncü bir diğer büyük alt sektör ise restorandır. Ee, restoran sektörü için ise tüm aslında gastronomi faaliyetlerini bulunduran işletmelerin içine girdiği sektör de diyebiliriz. Ee, sonrasında seyahat ve sigorta yardımları sektörü var. Ee, onun sonrasında da etkinlik ve kongreler sektörü bulunmakta. Ee, turizmin tanımını yapıp alt sektörler önüne ayırdıktan sonra da aslında turizmin ...türleri vardır diyebiliriz hı. bu alanda. Nedir bu türler? Yani birçok tür var aslında hani sayı. Ama ilk aklımıza gelenler eğitim, kültür, deniz, doğa, inanç, avcılık gibi birçok tür var. Ve hatta şu an geldiğimiz noktada uzay turizmi diye bile bir e, türün evet. konuşuluyor olduğunu görebiliyoruz konuşuluyor. hepimiz. Tabii evet. Doğru. Şimdi turizm sektörünü güzel bir çerçeveye oturttun. Peki turizm sektöründeki işletmelerin genel ihtiyaçları nelerdir? E, şimdi turizm sektöründe birçok farklı faaliyet bulunduran işletmeler bulunabiliyor. Az önce de alt sektörlerine ayırmıştık. Bu her bir alt sektörün farklı işletmeleri de bulunabiliyor. Ee, örneğin bir otel sektörü için baktığımızda müşteri memnuniyeti, müşteri ilişkileri, yönetimi ve bunların muhasebeleştirilmesi e, bir ihtiyaç halindeyken restoran sektörüne baktığımızda ise stoklar, stokların yönetimi, telarik zinciri gibi yönetimler önemli bir ihtiyaç haline gelebiliyor. Ulaşım sektörüne baktığımızda ise yolcuların kayıtlarının tutulabilmesi, bu kayıtların veri haline getirilebilir olması, verilerin geri bildirilmesi, vermesi, entegrasyon gibi birçok ihtiyaç bulunabilmekte. Aslında burada total olarak e, asıl ihtiyaç tüm bu verilerin, e, yani tüm bu farklı şeylerin kayıt altına alınabilir olması... ...geri izlenebilir olması ve e, raporlanabilir olması da diyebiliriz burada ihtiyaç olarak turizm sektörü için. Peki ihtiyaçları netleştirdiğimize göre ERP yazılımlarının bu ihtiyaçlara yönelik sunduğu çözümler neler? E, burada birçok farklı çözümler var. E, otel yönetimi, oda yönetimi... Müşteri ilişkileri yönetimi, e, stok depo yönetimi özellikleri restoranın hani yeme içme alanında, FM tedarik yönetimi e, sonrasında... Personel yönetimi çünkü en nihayetinde burada bir çalışanlar da var, personel yönetimi ve totalde tüm artık sektör fark etmeksizin ihtiyaç duyulan çözüm sunulan ERP yönetimlerinde muhasebe ve finans yönetimi gibi birçok çözüm sunuyor diyebiliriz bu konuda ERP için. Peki turizm sektöründeki işletmeler bu bahsettiğin çözümlere ulaşabilmek için bir ERP yazılımı seçmek zorundalar. Hı hı. ERP yazılımı seçerken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Ee, şöyle, şimdi turizm sektöründe bulunan bir işletme aslında kendi bünyesinde birçok farklı faaliyeti yürüten bir organizasyona sahip. Az önce de bahsettik alt sektörlerden vesairelerden. Ee, bu yüzden de her bir faaliyetin, her bir sektörün de gereksinimi ihtiyacı çok farklı olabiliyor. Yani yine hani otel alanına geldiğimiz zaman bir misafirin rezervasyon sürecinden tutun da tesisin içerisinde yani tesisin kapısından girdiği andan çıktığı ana kadarki olan müşteri memnuniyetini baz alırken restoran tarafına geldiğimizde ise yani yeme içme tarafına geldiğimizde ise stok yönetimi, ürün kalitesi, hizmet kalitesi gibi şeyler odak noktası olabiliyor. Burada asıl önemli olan şey bu her iki odak noktasında, her iki gereksinim içinde ortak bir çözüm kütüphanesi bulunan ve bunları konsolide bir şekilde raporlayabilecek bir ERP yazılımı seçmeleri gerekmektedir. Yani ERP yazılımı seçerken buna dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü en nihayetinde e, sizler bir işletme, oteldeki kar zarar, yani oteldeki konaklamadaki kar zararı görmek isterken aynı zamanda restoran alanında da stoklarındaki kar zararını bir arada görmek isteyecek bir rapor isteyebilir. Bu yüzden de ortak çözüm kütüphanesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Buna dikkat etmeleri gerekmekte. Bir diğer dikkat etmeleri gereken konu ise e, kullanıcı dostu bir arayüz olması gerekiyor bence. Çünkü sizler birer ERP programı aldığınızda bunu işletmenizde tüm departmanlar kullanacak. Yani baştan aşağı tüm departmanların kullanabileceği bir ERP olacağı için burada e, kullanıcı dostu, Kolay arayüz olması, hani kullanımı kolay olması bir, gereken bir ERP yazılımı almaları da buna dikkat etmeleri de gerekmektedir. Şimdi biraz daha konuyu daraltan yani turizm sektörüne özel bir soruyla devam etmek Hı -hı. istiyorum. Sen de biliyorsun ki turizm sektöründeki işletmeler müşterilerle hep yüz yüze doğrudan iletişim halinde oluyorlar ve onların taleplerini ya da şikayetlerini doğru kanalları üzerinden almaları gerekiyor. Bu noktada ERP programları ne gibi avantajlar sağlıyor? Burada müşteri ilişkileri yönetiminde aslında en büyük şey yani müşteri ilişkileri yönetimi müşterinin memnuniyetini tartmak çok önemli burada. Yani müşteri ne kadar memnun işletmenizden sektör fark etmek sizin ne kadar hizmet alıyor ve bu hizmetten ne kadar memnun. Burada aslında CRM ve müşteri ilişkileri yönetimi giriyor. Burada peki neler yapılabilir? ERP ne yapıyor burada? Kiosk ekranları var. Kiosk ekranları üzerinden anketler düzenlenebiliyor. Bu eskiden bu düzenlenen eski anketler sayesinde de anketler veri haline getirilebiliyor. raporlar bir raporlanabilir bir hale geliyor ve bu sayede de işletmenin eksik yönleri daha kolay çözülebiliyor, daha kolay göz önüne serilebiliyor ve bu eksikliklere yönelip bunları iyileştirme yoluna gidebiliyorlar. Eskiden işte bizim çıkış işlemlerinde vesairelerde bir otel işletmesi için hani baktığımızda check-out işleminde e, anket düzenliyorduk. İşte bir kağıt kalem veriyordu anket düzenlemek ister hı hı. misiniz diye. Veya işte odalarımıza konulan böyle folyoların içerisinde evet. anketler oluyordu. İşte restorandan memnun musunuz? Kat hizmetlerinden memnun musunuz? gibi. E şimdi e, ERP'nin sunmuş olduğu çözümler sayesinde de bunlar artık kiosk ekranlara taşındı. Kiosk ekranlarla işletmenin herhangi bir noktasına yerleştirilen kiosk ekranla bunu çok daha rahat yapabiliyorlar. Bu sayede yine aynı şekilde bu anketleri veri haline getiriyorlar kiosk ekranda olsa. Raporlayabiliyorlar, raporları filtreleyebiliyorlar. Yani bir işletme müşteri memnuniyetini ölçerken uyruk bazlı bile filtreleme yapabiliyor. Yani benim şu uyruktan gelen belki müşterilerin e, restoranın alanında çok farklı eksik görebilirler. Veya temizlik alanında çok farklı görebilirler. Bu filtrelemeleri de yapabiliyor. ERP bu alanda güzel bir çözüm sunuyor diyebiliriz. Yine bu e, kiosk ekranlarında e, kayıp eşya bildirimi, işte e, sonrasında arıza bildirimi gibi birçok alanlarda bulunmakta. Yine aynı şekilde bu alanlarda da hani veri oluşturulabiliyor ve oluşturulan veriler filtrelenerek raporlanabiliyor. Bu açıdan ERP hani müşteri ilişkileri yönetimine de bu şekilde bir çözüm sunuyor diyebiliriz. Peki biraz da DIA ile devam edelim mi? Hı hı. Ee, sen de biliyorsun ki bizim DIA Otel Yönetimi çözümümüz var. Evet. DIA Otel Yönetimi çözümü turizm sektöründeki işletmelere neler sunuyor? Ee, aslında diye Otel Yönetimi uçtan uca bir çözüm sunuyor diyebiliriz Yiğit diye burada. Çünkü e, gerçekten ciddi çözümler ve tüm süreçlere hakim bir şekilde ilerliyor. Nasıl oluyor? Bir Walk-in müşterinin, yani Walk-in dediğimiz otelcilik teriminde kapı müşterisi dediğimiz, Walk-in müşterinin otele girişinden çıkışına, çıkışına kadar ki olan tüm süreci yönetebiliyor diye. Bunun dışında volkin müşteri olmayabilir, acenteye ait bir müşteri olabilir. Yine aynı şekilde bu acenteye ait e, misafirin de tüm e, rezervasyon sürecinden tutun da otelden çıkış anı, hatta çıkış sonrası kampanya bildirimi vesaire gibi tüm bu süreçleri yönetebiliyor. Bununla ilgili yönetebilecek çözümleri bulunduruyor diye. E, acenta yönetimi yine yapılabiliyor. İşte acenta tanımları, e, yapılan acentaların bağlantıları, kontratlar vesaireler. Aslında acente ile ilgili sorun olacaktı sana. <gülüyor> evet yani bunları da e, yapabiliyor. Bunun dışında artık misafirimiz geldi tesis içerisinde otelden aldığı bazı hizmetler olabiliyor. Bunlar oda hizmetleri olabiliyor, housekeeping işlemleri olabiliyor. Diye yazılım olarak burada da hani ciddi çözümler sunuyoruz. İşte mate atama gibi işlemler yapabiliyoruz, oda kirlilik durumu kontrolü ve benzeri işlemler yapabiliyoruz. Burada da diye yazılım ciddi oranda bir çözüm sunuyor. Bunun dışında mutfak ve restoran hep aslında hani işletmelerde. ...iletişim halindedir veya işte restoran tarafına bakarsak, bakacak olursaksa... ...restoranla kasa hep bir iletişim halindedir diye yazılım. Bunun entegrasyonunu da sunuyor. Yani e, otel işletmesi için bakacak olursak... E, res mutfaktaki bir e, işte ilgili kişi veya efembiteler kısmındaki ilgili bir kişi gelip diyebilir ki ben yarın kahvaltı hazırlayacağım bu kahvaltı kaç kişilik veya işte yarın e, konaklama şekli nedir? Kaç kişidir bu konaklama şekli? Bu tarz bilgileri alabiliyor diye yazılım. Burada da hani bu raporlamalar bu bilgiler alanında da birçok çözüm sunabilmekte. E, bunun dışında otel bazlı bazı işlemler olabiliyor. Yani otel işletmesinde özel işlemler olabiliyor. Ne olabilir buna? Oda birleştirme. Sanoloda dediğimiz mantık var, no-show uygulama var, krediye kaldırma var, burada da diye yazılım olarak birçok çözümler sunabilmekteyiz. Bunun dışında artık işin en son muhasebeleştirilme kısmı var eee acentalara kesilecek işte faturalar var, müşteriye kesilecek faturalar var. Daha sonrasında e, bu faturalar e-fatura, e e-arşiv gibi hani birçok artık yönetmelik var. Burada e-belgelendirme gibi süreçlerde de diye yazılımın birçok çözümü bulunmakta. Bu bahsettiğimiz çözümler aslında genel bir çerçeve diyebiliriz. Hani diye yazılımın otel için genel bir çerçevesidir bu anlattığım çözümler. Proje bazlı bunlar değerlendirildiğinde, önüne bir proje geldiğinde çok daha fazla hani detaylandırılabilir, e, özelleştirilebilir işte etme bazlı veya proje bazlı çok daha fazla çeşitlendirilebilir çözümlerimizde bulunmakta otel açısından. İşin bir de ajanta tarafı var, sen <gülüyor> daha az önce bahsettin, evet. o ajanta tarafını biraz detaylandırabilir misin? tabii ki yani diğer yazılımlarla acente tarafında şunları yapabiliyoruz öncelikle bir acente tanımı yapabiliyoruz hı hı. bu acente bağlantı tanımı dediğimiz şeydir bu acente tanımı sayesinde de ilgili işte işlemleri girebiliyoruz acentada ilgili kim vesairesi kim konaklama şekline belli bir uyruktan mı alıyor gibi birçok çeşitlendirilebilir alanlar var bu acente tanımı sonrasında acente bağlantı tanımı sonrasında da acentaların kontratları oluyor asıl sizin işinizi belirleyen yani misafirin aldığı hizmeti ücretlendirmesini vesairesini belirleyen bu kontratlar oluyor. Diğer yazılım olarak yine bu kontrat tanımlarını yaparak acentalara bağlayabiliyoruz. Bu yapmış olduğumuz tüm tanımlar sayesinde de aslında bunlar ön tanımlardır da diyebiliriz. E, resepsiyon veya ön bürodaki çalışan tek bir tuşla ...misafir işlemlerinde giriş veya çıkışlar yani çekim veya check outlarda çok rahatlıkla bu işlemleri yürütebiliyor bu ön tanımlar sayesinde. Ee, peki başka neler olabiliyor? Aslında hani çok geniş bunlar. Şimdi ben hani ajanta... E, ...kontratını tanımlarken işte aksiyon fiyatları diyebilirim, dönemsel diyebilirim, erken rezervasyon Hı. gibi... ...hani burada birçok alanı kapsıyor. Ben genel olarak üstten hani genel bir çerçeve çizerek anlatmaya çalışıyorum. Evet, çok detaylanır bu kısım. E, bunun dışında neler yapıyor? Bunun dışında... Faturalama süreçlerinden bahsetmiştim. Hani fatura nereye kesecek, ajantaya mı kesecek, oraya kesecek, misafire mi kesecek bunları yönetebiliyor. Bunun dışında ön forecast dediğimiz işlem var. Yani bir tahminleme işlemi diyebiliriz buna. Acente size ne kadar bir yatak veya oda garantisi verdi. Ve bu garantinin şu an hangi alanında, hangi kısmında gibi bu işlemleri de yapılabiliyor. Ve son olarak da satış durdurma diye bir işlemimiz var. Yani siz acentayla dönemlik bir anlaşma yapmışsınızdır ama o dönem içerisinde sizin başka bir işletmenizde grup olabilir. Vesaire olabilir ve orada buna her resepsiyon elemanı bilmek zorunda değil. Siz oradan bir satış durdurma girerek o dönem için veya o tarih için o ajentanın e rezervasyonlarını kabul etmeyebilir, işlem yapılamaz hale gelebilirsiniz. Yani genel olarak ajanta içinde çözümlerimiz, yani genel bir çerçeve olarak oturduğumuzda çözümlerimiz bunlar diyebiliriz. Peki, şimdi sen de biliyorsun ki otellerde büyük e kongreler, kongreler olabiliyor, buluşmalar olabiliyor Hı -hı. veya düğünler olabiliyor, mezuniyet törenleri olabiliyor, çeşitli büyük ve bir... Ee, organizasyonlar etkinlikler gerçekleştirilebiliyor. Diya tam olarak bu noktada neler sunuyor? Ee, aslında bunun otelcilik teriminde banket yönetimi genelde deniliyor, banket yönetimi olarak adlandırılıyor. diye burada neler sunuyor? Ee, rezervasyon modülü var Diya'nın burada. Rezervasyon modülü sayesinde bir otel işletmesinin dört tane salonu olabilir. Bu dört salonun üçünü kongre ve etkinlikler için, birini de düğün olur, düğün düğün için de kullanabilir. Bunlar çeşitlendirilebilir tabi. Burada Diya'nın sunduğu çözümler bu salonların takibi. Takvim olarak doluluk oranlarının görülebilmesi. Sonrasında bu salonu e, kim tarafından, kime kiralandı, hangi cariye kiralandı, burada bir anlaşma var mı, bir fiyat yönetimi var mı, ilgili bir not var mı, uzatma yapılacak mı vesaire gibi ilgili bilgileri tek bir ekran üzerinden yönetebiliyor ve yine aynı şekilde bunları bir veri olarak alabiliyor, e, geri bildirimini alabiliyor ve raporlayabiliyor. E, rezervasyon yönetimi sayesinde. E, bir diğer alan ise proje yönetimi diyebiliriz burada. E, proje yönetimi sayesinde de e, bu restoran olabilir, bir işletme restorana geliyordur, bunu proje olarak görebilir. Veya otel işletmesi olabilir, e, bir eğitim kampı vardır, bunu proje olarak görebilir. Tüm gelir ve giderleri bu projeye bağlayarak ilgili karlılık ve zarar oranlarını görebilir diye yazılım olarak bu şekilde. hani Buradaki banket yönetimine de iki farklı çözüm sunabilmekteyiz. Peki şimdi bizim muhakkak diğer çözümlerimiz de, otel dışındaki diğer çözümlerimiz de turizm sektörüne önemli faydalar sağlıyordur. Hı hı. Bunlardan da biraz bahsedebilir misin? E, tabii ki. Burada aslında çok farklı farklı çözümler var. E, CRM modülü, modül, modülümüz var. Müşteri ilişkileri yönetimi dediğimiz modül. Burada e, hani henüz müşteri veya misafir olmadan potansiyel bir kayıtken bile kampanyalar yapabilir. Bu kampanya yönetimini sağlayabilmekteyiz CRM modülü sayesinde. E, bunun dışında... Kapı kartı entegrasyonumuz var. Artık biliyorsun anahtar çok fazla kullanılmıyor. Kapı kartları, elektrik, işte kapı açma vesaire gibi tüm işlemler yapılabiliyor. Bu kapı kartı entegrasyonumuz var. İnternet toplama hizmetimiz var. Ente Entegrasyon da diyebiliriz aslında buna. Bu ilgili Wi-Fi'lerin atanması, hmm. e, hangi IP hangi odadan giriş yapıyor gibi ve benzeri işlemlerin yapılması ile alakalı. E, sonrasında... Sanal santral entegrasyonumuz var. Sanal santral entegrasyonu sayesinde de iç ve dış hat tanımları yapılabiliyor ve e, ilgili konuşmalar yine kayıt altına alınabiliyor ve raporlanabiliyor en nihayetinde sonuna geldiğinizde. Bunun dışında e, kap kapı kartından zaten bahsetmiştik. Kimlik bildirim sistemi var biliyorsun artık hani otellerin polis veya jandarma artık hangi test bu bölgeye bağlıysa oraya bir bildirimi yapılmalı. Bununla ilgili bildirimlerle ilgili entegrasyonuz var. Yani e, resepsiyon alanında bir misafir girişi yapıldığında ve kayıt edildiğinde direkt o e, polis sistemine düşmesi için yani artık bir daha ekstra işlem yapmaması için bununla da ilgili birçok farklı entegrasyonumuz bulunmakta. E, sonrasında dil desteği var. Yine turizm sektöründe hani hem bu bahsetmiş olduğumuz kiosk ekranlar için yani misafirin kullanacağı alan için hem de kullanıcının hani çalışan bir kullanıcının kullanacağı alan için birçok farklı dil desteği de bulunmakta. Bunun dışında en nihayetinde geldiğimizde ise platform bağımsız mobilden işlem yapabilme özelliği de turizm sektörünün ihtiyaçları arasında hani turizm sektörüne sunulan çözümler arasında diyebiliriz. Tam da bununla ilgili bir sorun var. Şimdi Hı -hı. aslında bu anlattığın süreçlerin birçoğunu Diyalılar diye mobilden de yönetebiliyorlar. Tabii. Dmobil'in avantajlarını biraz daha detaylandırabilir misin bizim için? E tabii ki, yani aslında burada örnekle gitsek daha böyle hani anlaşılabilir olabilir, daha tatlı olabilir tamam. diye düşünüyorum. Bir işletme sahibi olduğunu düşün, otel işletmesi sahibi olabilirsin, restoran işletmesi sahibi olabilirsin, fark etmiyor veya ajenta tatile gittin otel işletmesisin. Tatile gittin, şezlongunda uzanıyorsun. Ya rakip analizi yapıyorsun. Tabii rakip analizi edeceğim diyorsun. Tatile gittin, şezlongda uzanıyorsun. Ee, Instagram'a fotoğraf attın diyelim işte. Güzel bir fotoğraf attın. Aynı şekilde hemen oradan çıkıp diye mobile giriş yapabilir ve e, ekipmansız bir şekilde kendi işletmendeki tüm işlemleri takip edebilirsin. Yani benim bugün otelim ne kadar doluydu? Bugün otelim ne kadar satış yaptı? Bugünkü kar zararım nedir? Ee, i̇şte bir arıza var mı? Hani fazlaca bir arıza mı oluyor? Büyük bir sorun var mı? Memnuniyeti nedir? ...benim genel olarak e, işletme sahibi olarak işte almam gereken e, veriler vardır. Onlar nedir işte yönetim tarafında, yönetim ekranı tarafında. Tüm bunları takip edebiliyor ve bu mobil aslında hem işletme sahibine avantaj sağlıyor... ...hem de çalışan kısmına avantaj sağlıyor. İki yani çift taraflı bir avantaj sağlıyor. Çünkü e, örneğin otel otelle ilgili dolluğunu almak için telefonu açacak... ...işte resepsiyona arayacak belki de otelini arayacak. Bugün doluluk neydi? Sonra rest otelin işte FM1 kısmını arayacak. İşte bugün kaç oda var? Ne kadarlık kahvaltı hazırlıyorsun? Şimdi tüm bu iş yüklerinden kurtularak tek bir ekranda böyle mobil üzerinde hani sosyal medyada gezinir gibi... Ee, aynı şekilde işlemlerini sağlayabiliyor. Bu şekilde avantajı var. Bu restoran için de yine geçerli bir şey. Yani bir restoran işletmesi de yani masada otururken ve yemeğini yerken ilgili hani diğer kendi işletmesiyle ilgili kar zarar stok ve benzeri durumlarını yapabilir. E, bunun dışında çalışan tarafına baktığımız zaman housekeeping işlemleri var. Housekeeping işlemlerini de çok rahat mobil taraftan yönetilebiliyor. Yani housekeeping elinde bir tablet veya işte telefonuyla odaları gezip odaları temizledikçe yani artık klini aldıkça oradaki mobilden klin yapabilir ve bu sayede resepsiyon direkt bunların hepsi birbirleriyle entegre halde olduğu için resepsiyon hani hiç işte hangi house, kat yöneticisi kimdi işte katın kat hizmetlisi kimdi diye aramadan veya işte iletişime geçmeden kendi ekrandan bakarak ha, evet bu oda kirliydi şu an işte kline alındı gibi takipleri yapabilir. Yani mobil bu açıdan ciddi bir hem zaman avantajı hem de e, mekan bağımsız ve hani, ekstra e, bir ekipman olmadan işlemleri halledebilme açısından güzel çözümler sunuyor diye düşünüyorum. Yani i̇nternetin olduğu her yerden, Tabii. tüm cihazlardan işini takip edebiliyor, Hı -hı. yönetebiliyor. Tabii. Bu da aslında DIA'nın bulutlu olmasından dolayı kaynaklanıyor. Evet. Ee, şimdi mobilden bahsettik Hı -hı. ama mobil dışındaki avantajlarını soracağım. Yani DIA'nın bulutlu olmasının mobil dışındaki avantajları neler? Ee, şöyle, e, zincir oteller, bunda zincir otellerden örnek verebiliriz. Mesela zincir otellerin yönetimi, yani tek bir ekran üzerinden şube yönetimini yapabilmekteler. E, sonrasında veri kayıpları ile ilgili ciddi bir avantaj sağlıyor bulut olması Yani Hı -hı. doğal afet olabilir, bunlar hırsızlık olabilir. Bir server olarak düşündüğümüz zaman e, ciddi bunda veri kayıpları olabilir. Sonrasında geri dönüşü zor işlemler de olabilir ama bulut sayesinde bunlar çok daha rahatlıkla halledilebilmekte. E bu işin bir de maliyet tarafı var. Çünkü biliyorsunuz serverların, bunların hepsi ithal birer e, ürün ve bunların hani bu ithal donanım maliyetleri artık çok hani evet. Hani durumda. İlk alım maliyeti ayrı bir de bakımı var. Bakımı Tabii ayrı. yani hatta bazen bazı arızalar oluyor evet. ki arızanın hani çözülebilmesi için maliyet bir server maniyeti kadar evet. bile olabiliyor. Hani bu tür durumlarda da karşılaşılabiliyor. Bulut burada bu maliyetlerden de sizi kurtarıyor. E az önce bahsettiğimiz işte hani mobilden çalışma vesaire var demiştik. Tatilde de çalışabiliyor, evde de çalışabiliyor. Bulut burada ciddi bir... Özgürlük de sağlıyor yani hem işveren açısından hem de e, işçi açısından yani çalışan açısından ciddi bir özgürlük sağlıyor. Çalışma özgürlüğü, alan özgürlüğü sağlıyor. Bu hani detay, çok daha detaylandırabiliriz ama aslında total olarak toplayacak olursak bulutun bence en önemli faydası özgürlük diyebiliriz. Yani size hem çalışma alanı hem de çalışma zamanı özgürlüğü sağlıyor diyebiliriz. Peki son sorum biraz daha güzel eğlenceli bir soru hazırladım. Ee, sıradan bir vatandaşın e, bir turizm işletmesine girdiğinde hı. farkında olmadan yerpiden elde ettiği avantajlar nelerdir? Güzel bir soru aslında. Ee, bunu şöyle güzel o zaman bir örnekle yapalım. Örneğin ben tatile gitmeye karar verdim. Hı hı. Ee, şimdi aslında burada hani şeye değinmek istiyorum öncelikle. biz Hayatımızda birçok ufak dokunuşlar oluyor ve bu bizim işlerimizi kolaylaştırıyor. Bizler sadece bunun ERP sayesinde olduğunu bilmiyoruz. Sayesinde bir sayesinde birçok dokunuş var, işlerimizi kolaylaştırıyor, ERP sayesinde olduğunu bilmiyoruz. E bunu örnekte nasıl oluyor bu? Tatile gitmeye karar verdim. Artık rezervasyon sürecinden başlatıyorum. Ege'de güzel bir otelde tatile gitmek istiyorum ben. Rezervasyonumu yaptım. E, yaptığım rezervasyon herhangi bir site üzerinden olabilir, e, otelin sitesi üzerinden olabilir. Yaptığım rezervasyon otomatik olarak ERP, ERP sayesinde otelin direkt ekranına düştü. Çift taraflı yine bir burada fayda sağladı ERP'nin dokunuşu oldu. E, bu sayede de e, oteldeki çalışan kişi de hani direkt rezervasyon aldı, ekstra bir daha işlemedi, benim yaptığım siteden onu düştü. Sonrasında ben artık işletmeye geldim. Otele geldim. Check-in işlemlerimi yaptıracağım. Burada ERP sayesinde ben işte kimlik verdim, form doldurdum vesaire gibi işlemlerle uğraşmadan zaman tasarrufu sağlayarak direkt odama çıkış yapabilirim. Hani ismimi söyleyebilirim. Rezervasyon Oradaki kişi kontrol eder girişte ön büro veya resepsiyonda çalışan kişi. Sonrasında hani kimlik bilgilerimi bile belki de yükledim sadece oda kartımı alarak direkt odama çıkış yapabilirim. Bu bana ciddi bir zaman tasarrufu sağlar ve bu ERP sayesinde oluyor biz fark etmiyoruz. Odama geldim, ee, işte havuza ineceğim veya otelin plajı var oraya gideceğim. E ben havuza plaja giderken sadece ben havlumla inmek istiyorum. Yanıma çanta vesaire bir şeyler almak istemiyorum. Biraz durmak istiyorum çünkü indim ee, orada işte yeme içme hizmetinden faydalandım bir şeyler yedim veya içtim e sonrasında bunun bir e, hani bakiyesi oldu bunu ERP sayesinde direkt ben oda kredisine kaldırabilirim yani oda kredime attırabilirim bu yeme içmemin ücretlendirmesini. Ve hani yanımda ERP sayesinde ben aslında daha özgür bir şekilde havuza inebiliyorum. Cüzdan evet. ve benzeri herhangi bir şey taşımadan sadece oda numaramı söyleyerek. Çünkü e, bunlar otelde hani postkartlar vesaireler de olabiliyor. Bu es, bileklik tarzı, şimdi evet. bilekliğe döndü. Mesela sadece bilekliğimden bakarak bile benim odama atabilir veya kartımı görerek bile odama atabilir. Bu da bana ayrı bir özgürlük sağlıyor ERP sayesinde. E, çıktım artık odama geldim. Saç kurtma makinen bozulmuş. Ee, şimdi resepsiyona ara ulaşabildim mi, ulaşamadım mı ve benzeri şeyler yaşamadan tesisin belki de her katta bir kiosk ekranı var. Ben hemen kiosk ekranı üzerinden ilgili e, arıza formunu doldurdum hemen oradan da resepsiyona entegre olduğu için düştü. Resepsiyon geldi işte benim saç kurutma makinamı tamir etti veya yani bir kurtma makinesi verdi. ERP sayesinde ben aslında burada hani işte ne yapacağım ne edeceğim gibi bu düşünceden de kurtuluyorum. Aslında tatilimi daha rahat şey yapıyorum. Aa kiosk var, hemen gireyim gelsinler hani gibi. Bu da aslında ERP sayesinde bir sadece bunu fark edemiyoruz. E sonrasında işte akşam yemeği oldu. Dünya mutfağı vardı. Gittim güzel bir dünya mutfağında yemek yedim. Yine aynı şekilde krediye kaldırabilirim bakiyemi. Burada aslında benim kişisel olarak kişisel maliyetlendirmemde yani kişisel tatil maliyetlendirmemde de bu bütçe planlamamda da ERP'nin faydası var. Ben şöyle bir şey yapabilirim. Bu az önce bahsettiğim postkart vardı. Ben tatilim için işte yeme konaklama ve ulaşım hariç 5000 Aralık bir bütçe ayırdım diyebilirim Hı. ve bunu o post yükletebilirim bunu kredi kartı gibi kullanabilirim ve bu bütçe doğrultusunda tatil yapabilirim Hani bu bittiğinde Tamam artık hani benim dikkat etmem gerekiyor diyebilirim e, yeme içme alanında baktım işte otelde bir başka bir kiosk alanı var. Hemen o kiosk alanına girip e, ne kadar bakiyem kalmış benim hani ben neler yemişim içmişim onları da kontrol edebilirim bu kiosk ekranlar sayesinde. Ve aslında ben tatilimi çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorum. Bütçemi bile yönetebiliyorum ve bunu ERP sayesinde bu kadar rahat yönetebiliyorum. Sadece bunun farkında değilim. Artık işlemlerim vesairelerim bitti. Çıkış artık hani check out'a geldim. O gün de benim doğum günümdü, hmm. <gülüyor> tesadüf ki öyle bir şey ayarladım. Şimdi ERP sayesinde resepsiyon veya işte orada müşteri ilişkilerini yöneten kişi, her kimse oradaki departman, e, bugün doğum günü olan misafirler diye bir şey görebilir. Orada bu şekilde bir ekran sıralanabilir, yani önüne gelebilir hı hı. ve o da mesaj atabilir doğum günüyle ilgili. SMS atabilir veya e-mail atabilir. E ben otelden doğum günümü kutlayan bir mesaj gördüğümde doğal olarak mutlu olurum. Evet. Hani biraz daha böyle bir tatmin olmuş hissederim. Aldığım hizmeti de hani e, daha iyi görürüm. Bazı eksiklikleri kapatabilirim oradaki evet. aldığım bu tatlı bir sürprizle. E, aslında baktığın zaman ERP benim psikolojik olarak mutluluğuma bile etki ediyor diyebilirim burada. Biz sadece dediğim gibi hani farkında değiliz. Doğum günü de kutlandı, çok güzel geçti. Artık çıkış işlemini yapacağım. E ben zaten kredimi, her şeyimi tanımlamıştım işte, pos her şey tamamlandı, sıfıra sıfırım, çok rahat bir şekilde otelden çıkış yapabilirim. E otelden çıkış yaptım. ERP'nin burada bitiyor mu? Hani tesisin şey içerisine girdiğim zaman, çıktığım zaman kadar yok, bitmiyor. E, tesis şöyle bir şey de yapabilirim. Der ki benim eski konaklayan misafirim, şu dönemde çok eskiden beri işte 10 yıldır konaklıyormuş ben de. Ee, bu 10 yıldır konaklayan misafirlerimize bir işte kampanya sunalım ve bu kampanyayı toplu SMS'le atalım diyebilir. Burada da yine ERP sayesinde toplu bir SMS atabilir, bu SMS'lerin işte planlamasını yapabilir, hani ileri tarihli de gönderebilir. Hı hı. Bu şekilde de e, işlemler yapılabilir ve ben bu sayede kampanyalardan haberdar da olabilirim. Yani totaline baktığında ben bir tatile gittiğimde tatilimdeki rahatlığımı... Ee, aslında biraz da özgürlüğümü de diyebilirim. Ee, sonrasında psikolojik mutluluğuma varana kadar, bütçe yönetimine varana kadar birçok şeyi ben ERP'nin ufak dokunuşları sayesinde çok daha rahatlıkla yaptım sadece bunun ERP olduğunu farkında değilim diyebilirim hani total olarak. Otel de müşteri tarafında ciddi bir müşteri sadakati sağlıyor. Tabii yani evet. müşteri ilişkileri yönetimini de ciddi bir şekilde evet. yapıyor burada. Mesaj göndermesi sonradan vesaire. Tabii kampanyaları bildirmesi, bunu gruplayabilmesi, belki de farklı gruplama da yapabilir. Hani burada da yine ciddi bir fayda Aynen. sağlıyor diyebiliriz. Evet, Bize olarak. güzel bir tatil deneyimi yaşattın. <gülüyor> teşekkür. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, katıldığın için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, i̇zleyenler için de e, bir sonraki webinarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olun. Bunu uzun zamandır söylemiyorum. Kanalı e, abone olun ve takip etmeye devam edin. Videoyu da beğenebilirsiniz. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.